Şimdi bizimkiler diyor işte siz maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz? Onları bilmiyor. Şimdi bakın ben o gün kablo aldım tamam mı? Biz inşaat yapıyoruz işte evimizi. Kablo alıyoruz. Aynı günde bir metre başına 10 lira mesela üstüne geçebiliyor. Diyor niye? Diyor, esnafa soruyorum. Niye? Diyor dolar yükselmiş. Ama adama sorunca yok diyor. Diyor dolarla hiç etkisi yok diyor. Peki esnaf mı yalan söylüyor siz mi yalan söylüyorsunuz? Yani bilmiyorum. Böyle bir çelişki var. Kime soruyorsun? Diyor işte dolardan dolayı işte zam gelmiş. Iktidar diyor diyor şeyin alakası yok diyor. Dolarla alakası yok diyor. Bilmiyoruz yani biz. Abi doların yükselişi sizi nasıl etkiledi. Çok Abi vallahi zaten benim cebim deliktir haberin olsun. Evet. Yani Göstermemen <gülüyor> gerek yok. Yani beni çok fena etkilememiş. Çünkü cepte zaten dolar yok. Evet. Yani dolar borcu olan düşünsün. Bir de dediğim gibi bu zengini daha zengin eder. Fakiri de daha dibe soktu yani. Mahvetti. Peki yani düşüncene... hani deniliyor ya doların yükselişinden bize ne? Ya bize ne olur mu? Şu an ben dün hesapladım hatta askeri ücretin şu an 3300 olması lazım. Dolara endekste olduğu zaman. Çünkü bize dışarıdan gelen bütün ürünler o şekilde çok affedersin bize yansıyor. Ha kötü kelime kullanacak ama <gülüyor> şu an kullanamıyorum. Yani bir şekilde öyle çok pis etkiliyor ama millet bunun farkına var. Ne kadar şu an iş işten geçmiş durumda. Allah sonumuzu ayırsın. Evet. Yani sadece... ben size bir şey söyleyeyim mi? Zaten şu an psikolojikmen herkes çökmüş durumda. Ben bu kanaatteyim. Kime sorarsan sor. Kesinlikle gülümseyemiyor, gülemiyor. Tamam mı? Evinde mutlu değil. Bu bir gerçek yani. Benim gizlenim bu. Bu şekilde. Ama sorarsan başka medya gruplarına gül gülistanlık abi her şey süper. Anlatabildim mi? Ama git gerçekleri araştır bakayım. Bak bakayım evde kaç kişi mutlu bir şey araştırsınlar. Kaç kişi evine mutlu oturuyor. Doların yükselişi. Açık ve net piyasada bellidir. Ee, zengin daha zengin, fakir daha fakir oldu. Allah borcu olana ve yardımcısı olsun. Peki. Başka bir şey diyeceğim. Abi yok. E, en fazla hmm. etkisi neye oldu mesela dolar? Her şey, her şey. Bugün domates almaya kalksam bile dolara bağlıdır. Açık ve nettir bu. Yani bugün ha, e, bir bak bakayım sebzesidir, meyvesidir, yağıdır, her şeyiyle Hepsi dolara bağlıdır. Dolara bağlı olmayan hiçbir şey yok yoktur diyen yalan söylüyordur. Açık ve nettir bu. Peki ne yapılması lazım sizce abi? Doğru... Şimdi eee diyeceğim ki el birliğiyle doları almayalım desek yalandır. Bunu e, engellemek mümkün değildir. Hani bu şu anda Amerikan seçimleri zaten bunu iyice tetikliyor. Eee halkın birlik ve beraberlikle eee birlik olduktan sonra inşallah bunun üstesinden de geleceğiz. Başka diyecek bir şeyim yok. Sizin en fazla nasıl etkiledi abi bu dolar? Şimdi hemen en basit örneği. Eee memur maaşları eee Temmuz ayına göre yarı yarıya düştü. Mesela Temmuz'da atıyorum ki bir maaşla insan bir e, azgari ücretli eee 100 dolar alabilseydi söz gelimi eee bugün 40 dolar da ya zor alır ya alamaz. Kiralara yansıdı, ev kiralarına yansıdı, akaryakata yansıdı, yiyeceklere yansıdı, her şeye yansıdı. Bir vatandaş olarak doları sizi nasıl etkiledi? Abi artışı piyasaya da olumsuz etkilerinden ötürü sürekli artışlarla mücadele çok çok zor oluyor. Esnaf olsun, yerel halk olsun, vatandaşlarımız olsun çok zorluk yaşamaya başladı. Bunun dışında en ufak bir market alışverişlerinde bile 100 lira tutuyorsa şu anda 200 liraya başladı. Tamamen maddi zorluklar hat safhada olmaya devam ediyor. Yani, en fazla neyi etkiledi? Sizin maaşlarınızı nasıl etkiledi? Ona biraz Yani dikkat bizim maaşlarımızda açıkçası artık hiç keyfi bir şey e, yapamıyoruz. Onun dışında kiralar olsun, evlenecek gençler olsun bayağı bir zorluk yaşamaya başladı. Yani en basit bir mobilya almak sesek bile önceden 2 bin liraysa şu anda 7 bin liraya söyleniyor. Beyaz eşya da aynı şekilde. E, araba fiyatlarını mesela araba almak istiyorum. E, araba fiyatlarına baktığımızda 100 bin lirayken şimdi 300 bin lira oldu. Yani artık kemeri sıktıkça sıkıyoruz. Nereye kadar sıkabileceğiz? O şekilde bekliyoruz artık. Doların yükselişi sizi nasıl etkiledi? Abi doların yükselişi bizi değil de bütün ülkeyi etkiledi. Abi hiçbir şey alamıyoruz. Özellikle Sivriteki ev fiyatları e, aşırı bir tavan yaptı. 450 milyar, 5 milyara. Yani hiçbir şekilde ev alamayız Sivrite. Kiralar desek e, 1000, 300 bin. 400'den aşağı bulamazsın sivri abi ee, beyaz eşe desek hiçbir zaman alamıyorsun zaten ee, hani hep kredi alıyoruz abi krediden şaşamıyoruz maalesef abi maaşımız şöyle e, 4000 küsür ama hiçbir şekilde yine e, geçmeye yetmiyor yani kiradır elektriktir sudur e, ve benzeri abi kesinlikle yetmiyor abi geçinemiyorsun ki ben bekar olarak bunu söylüyorum bir de evli olsam işimiz yaş Abi maaşlarımız e, dolar karşısında her türlü zaten eridi. Bugün e, bir paylaşımda gördüm. E, 44 liralık bir hesaba e, 4 e, şey euro bırakmıştı. Bir de 2 euro vardı galiba. E, adam üstüne bir de bahşiş olarak bırakmış. Yani a, 47 47 liramızda şey bırakmış abi. Düşünebilir misin? E, 3 tane bozuk para bırakmış. 3 tane bozuk. Evet. Var. Yani evet. ülkenin Hali işler acısı. Abi doların yükselişi sizi nasıl etkiliyor? Vallahi etkilerim? ben hiç bilmiyorum. Ne <gülüyor> dolarım var. <gülüyor> <gülüyor> Bu adamın ne doları var. Ne <gülüyor> dolarım var, ne İşin dolar şey. alıyorum, ne dolar satıyorum. Ha. Ben hiç bilmiyorum. <gülüyor> evet, evet. evet, Elhamdülillah benim maaşım yeterlidir. Ben kendimi idare ediyorum. Evet, Başka tık. bir şey bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yok, dolarım da yok dolarım ne kadar Altın yok Altın da yok. Valla altında yok. yok. <gülüyor> Keşke olsaydı benim bir çocuğum var. Evlenmemiş kese altın olsaydı, onlara, şimdi altın istiyorlar. kimi kızını isterse altın istiyor. altını da yok verirse o da kalmış, evlenmemiş öyle kalmış. O, yani altın nedeniyle evlendiremiyor musunuz ee, o ya şu an? O, şey, o şey, şey, işe evlendiremiyor, kabul etmiyorlar. Kızın annesi babası diyor, elle bu kadar altın derecesi kızına ondan sonra yoksa ne yapacaksın? Evet. Ya Allah kerimdir. Benim dolarım yok ki etkiliyor, herkese etkiliyor. Değil beni tek. Evet. Herkese etkiliyor. Eskiden aldığımız maaşla... İki tane çeyrek yapabiliyorduk, iki tane cumhuriyet yapabiliyorduk. Şimdi bir e, cumhuriyet olmuş azgari ücret. Azgari ücretle geçinmeyen bir sürü insan var. Bugün herkes geçim sıkıntısında. Yani Bugün doların yükselişi, altının yükselişi, millet artık evlenemez duruma geldi. Yani gıda, yakıt, her şey zamlandı. E, i̇ki buçukla kim geçinecek? Çöğüç çocuklu bir aileyi nasıl barındıracaksınız? Yani yani ben burada herkese sesleniyorum. Yani biraz yoksullara, garibanlara yardımcı olsun. Evinde yakacağı olmayan bir sürü insan var. Yiyeceği, yemeği olmayan bir sürü insan var. Onlara yardımcı olsunlar. E, memleketimizin e, büyük insanlarına, zengin insanlarına sesleniyorum. Herkes elini taşın altına koysun. Yoksa la garibana yardımcı olsun. Bugün aldığımız maaş 2800 civarı. 9-10 yıldır aynı mesleği yapıyoruz. Biz de geçinemiyoruz. Evet. Yani kendim her ay 1170 lira taksit ödüyorum. Evet. Ayrıyeten doğal gazıdır, idir, yemeğidir. Yani bu şekilde bu maaş kimseye yetmez. Evet. Kendimize ayrıyeten iş yapmazsak vallahi bazen oluyor ekmek parası kalmıyor. Yani dolar bugün, karşısında maaşınız eridi mi abi? Ya hiç kalmamış. Ya dolar bugün dokuz lira. Yani yüz dolar dokuz yüz lira olmuş. Hani yüz doları kim yapabilir? Bugün durumu imkanı olmayan insanlar, borcu olan insanlar zaten borçtan artık kafasını kaldıramıyor. Evet. Daha çok fakirleşti. Yani bugün e, kimse bir teneke alamaz duruma gelmiş. Çalışmayan bir insan nasıl alacak? Bir tane 200 liraya Allah'tan yani yani günahdır yani. Yazıktır. Hani bu kadar gariban, yoksul insanlar var. Hani yapmasınlar bunu. Hani zengin insanlar bunu yapıyor. Kimse yapmıyor. Kendimiz kendimize yapıyoruz aslında. Müslüman Müslüman kardeşine zulüm etmiş oluyor bu şey. O verirken onu akları akılları? dokuları? İşte Aklın Yani sizi nasıl etkiledi Doların, yükselişi? doların yükselişi sizi nasıl etkiledi? Etkiledi mi? Tam etkiledi. Sıfıra koydu sıfırdır. Sıfır sıfır. Şu anda geçinemiyor musun? Geçinemiyoruz. <gülüyor> ne on, kadar yani maaş on, gelir? Maaş on sonra borçlanıyor. Kredi kartıyla çalışıyor. Bir şey alabildin mi Hacı abi? Niye? <gülüyor> Hacı abi neden kafam bozuldu? Her şey bir Birisi bir şey alamıyor. Kimse sormuyor bu neyin nesidir? Eskiden kim nukut satıyordu? Kim maşık satıyordu? Kim şey satıyordu? Hiç. Şeyde haladır. Haladır. Ama Allah azlarında boynunu ikram onları onlarim muafiyet meselesi. Amin. Ma başka bir şey değil. Mina ile inan Allah Muhammed Resulullah. Ya çok mu yükseliyor şehir Ceha Çok çok çok çok. Haddinden fazla. Neden dolayı mısın Allah'a? Şey? Ha, insan çok yemiyor abim. Bu zamanda iki ekmek eve getiren erkektir. Bu devirde bu zamanda İki ekmek getiren erkektir. Ne aldınız az önce Ceha abi? Ben patlıcan aldım, zahter aldım, şorbuz zahter için, zahter. Kekik evet. nedir? Patlayacağım bir de maşık. Zaten artık et yemiyorsunuz. Valla senede bir eskiden bayramdan bayrama yerde Onu da yiyemiyoruz. Pirinç öyle. Eskiden bayramdan bayrama gidiyorduk. Bir ağanın evinde ya bir zengin adamın evinde pirinç yorduk. Aynı şimdi bu dövre düşündük. Kilosu 10 milyon. Allah fakire yardımcı olsun. Allah fakire yardımcı olsun. Allah hakların boyununu yıkırsa. Bir dolar da yükseldi. Her şey her şey. Sana diyorum hiç kimsenin haberi yok. Ama her şey var, para da var, her şey de var. Eskiden para da yoktu, bir şey de yoktu. Şimdi ne istersen var. Yok, vallahi alamıyorum, alamıyorum kardeşim. Ne, al. Emekli adam 3 milyar almıyorum. 30 sene 7'ye hizmet yaptım. 30 sene 7 ay. Yani dolar tamamen piyasayı çökertmiş durumda şu an. Daha da yükselebilir zaten. Öyle bir şey de oluyor herhalde gündemde şu Doların an. Doların yükselişi en fazla neye yansıdı? Doların yükselişi... Bilmiyorum yani çoğu şey yansıdı e ekonominin çoğunun yansıdı yani ekonomiye ekonomiye diyebiliriz yani. Yani ekonomimiz berbat durumda beyaz eşya olsun altın olsun bu şekilde yani insanlar hiçbir şey yapamıyor. Yani işsizlik oranı bayağı bir yükselişte. Yani bilmiyorum Türkiye'nin yani nereye doğru ne amaçla yaptığı yani bu işlerinde ben pek hani akıl eldeiremiyorum yani. Her yaptığı bir hatta her yaptığı bir şekil yani bu doların yükselişine sebep oluyor. Her zaman bize bu garibanlara işliyor. O yüzden dolayı yani gidişimiz iyi değil. Korkuyorum yani Suriye gibi olacağız en sonunda.